Merhaba arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Bu videom Bitrota borsasına üyelik açmakla ilgili olacak. Öncelikle Google'a Bitrota yazıyoruz. Bu borsada iki dil seçeneği var. İngilizce ve Türkçe. Buradan arkadaşlar Türkçe'yi seçiyoruz öncelikle. Sonra kayıt ol düğmesi var. Orayı tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada arkadaşlar buraya kendimize bir kullanıcı adı belirliyoruz. Buraya e-posta adresimizi giriyoruz. Buraya bir şifre belirliyoruz. Şifre belirlerken arkadaşlar bir büyük harf, küçük harf, rakam, bir de İngilizce bir karakter belirlememiz gerekiyor. Aynı şifreyi buraya da yazıyoruz. Sonrasında ben robot değilim diyoruz. Burada bulunan kutucuğu seçtiğimizde kayıt ol diyoruz. Bilgilerimizi girdiğimiz zaman bize bir mail geliyor. O maili onaylamamız gerekiyor. Bakın burada mail geliyor. Bu maili onaylıyoruz. Gelen maili onayladıktan sonra artık hesabımıza giriş yapabiliriz. Evet sayfamıza giriş yaptık. Sonra şu F2 kodunu, Authenticator kodunu bizim aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu tuşu tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir kare kod, bir de bir numara çıkıyor. Buradaki numarayı kopyalıyoruz. Authenticator kodunu açıyoruz arkadaşlar salana bir anahtar girin diyor. Orayı tıklıyoruz. Buraya bir isim veriyoruz. Bit rota. Buraya o kopyaladığımız anahtarı yapıştırıyoruz ve ekle diyoruz. Oluşturduğumuz bu kodu kopyalıyoruz. Sayfamıza geri geliyoruz. Aşağı kaydırdığımızda buraya o kodu yapıştırıyoruz. Buraya arkadaşlar belirlediğimiz şifremizi giriyoruz. Sonrasında etkinleştir diyoruz. EFI kodumuz bu şekilde aktifleşmiş oluyor arkadaşlar. Burada devre dışı yazan yere kesinlikle basmıyoruz. Hesabımız tamam. Lakin bunu kullanabilmek için KYC onayı yapmamız gerekiyor. Onun için burada bulunan menü tuşuna basıyoruz. Hesabımdan profile giriyoruz. Arkadaşlar buraya isim, soy isim, doğum tarihi, telefon numarası, adresimizi yazıyoruz. Buraya bir profil resmi seçiyoruz. Buradaki tr kutucuğunu tıklıyoruz. Buraya belirlediğimiz e, kullanıcı adımızı yazıyoruz ve gönder diyoruz. Daha sonra banka detaylarına geliyoruz. Burada para birimimizi seçiyoruz. Banka adımızı yazıyoruz. İsmimizi, soy ismimizi IBAN'ımızı yazıp gönderiyoruz. Ş e, şimdilik Akbank'la ile 7-24 saat Bitrota borsasından alışveriş yapabilirsiniz. Bunu da geçtikten sonra kayaca bölümü var. Oraya tıkladığımızda arkadaşlar karşımıza çıkan ben şu anda e, profilde banka detayımı yazmadığım için bana çıkmıyor. Sizde büyük ihtimal çıkacaktır. Bunları geçtikten sonra oraya da kimliğimizin ön ve arka yüzünü gönderdikten sonra artık e, biz Bitrota borsasını kullanmaya başlayabiliriz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.